Merhabalar ben Cevahir Yıldırım ee, Bu videoda Winchill'deki Browse fonksiyonundan bahsedeceğiz Bil Bilgiye ulaşmanın yeni yöntemi olan Winchill'de bilgiye iki şekilde ulaşıyoruz demiştik Birincisi sağ üstteki search aramayla ikincisi de gezinme yani Browse'la Browse'a bastığınızda burada Daha önce bahsettiğim konteksleri görüyorsunuz yani Product, Library, Changes, Project gibi Bunların her birinin altında Örneğin ben bir Product'a geldiğimde Breaks Product'ına geldiğimde Folders var her bir Product'ın altında, şu şekilde Folders'ı göreceksiniz. Ve sizin oluşturduğunuz bu Product'ların altında, klasörlere gittiğinizde yani Folders'a Oluşturduğunuz klasör yapısını bu şekilde göreceksiniz. Ee, ve buradan ben örneğin Quality'ye gidiyorum. Yani şöyle yapalım, kapatalım burayı. Breaks'ın altında Documents, Documents'ın altında Quality, Quality'nin altında Kontrol planlarına geldim diyelim bu şekilde sekme sekme gezerek ya da şurada görüyorsunuz bu gittiğim yeri. products, breaks, documents, quality breadcrumb diyoruz buraya da buradan da geriye geriye tıklayarak gidebilirsiniz ee, ya da ileriye doğru gidebiliriz ee, şurada gördüğünüz örneğin control planı tıklamında control planları şimdi e, ben bu control planı browse'da bu şekilde yerini biliyorsam bulabilirdim ya da bunun numarasını biliyorsam Search'e direkt bu numarayı yazdığında şu an CAD döküman olarak aradım döküman olarak ara deyip Search'e bu numarayı yazdığında gene aynı kontrol planına ulaşabilirdim genelde yaptığımız zaten budur ya da e, gene ismini de Search'e yazdığında bu kontrol planına ulaşabilirdim ya da herhangi bir atribütünü parametresini yalnızma ulaşabilirdim ama Brows'ta bilgi ulaşmanın bir yöntem olarak kullanılmaktadır.